Sevgi Nannis kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle fırında dolma biber tarifimi paylaşmak istiyorum. Yapımı kolay ve pratik tarifimize hemen geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 13 adet dolma biber, 2 tane iri domates. İç harcı için 100 gram kıyma, 1 çay bardağı pirinç, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ 2 adet domates rendesi 2 adet soğan 1 diş sarımsak 1 tutam maydanoz 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber 2 çay kaşığı tuz Sosu için 1 su bardağı sıcak su 1 yemek kaşığı biber salçası Dolmamızın iç harcı için güzelce yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz pirinç kıyma rendelenmiş kuru soğan ince kıyılmış maydanoz bir diş ince kıyılmış sarımsak domates rendesi baharatları En son sıvı yağı ekleyerek karıştıralım. Dilerseniz soğan, domates ve sarımsağı rondodan geçirebilirsiniz. Hazırladığımız iç harcını yıkayıp içlerini açtığımız dolmalık biberlere dolduralım. Benim kullandığım biberler çok iri değildi. Yaklaşık 13 adet biber kullandım. Aynı şekilde kabak, domates ve kırmızı biber de kullanarak pişirebilirsiniz. Tepsimizin üzerine dolmaları yerleştirelim. Hazırladığımız dolmaları mümkün olduğunca dik duracak şekilde tepsinin içine sıralayalım. Doldurduğumuz biberlerin ağız kısmını domates dilimleri ile kapatalım. 1 su bardağı sıcak suda çözdürdüğümüz 1 yemek kaşığı biber salçasını fırın tepsisinin içerisine ekleyelim. Üzerini sağ pişir kağıdı ile kapatalım. Dolmalarımızı önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Daha sonra üzerindeki sar pişir kağıdını çıkarıp bir 15 dakika daha pişirelim. Fırından aldığımız yemeğimizi sıcağıyla ile servis edebilirsiniz. İster sade isterseniz de yoğurt ile afiyetle yiyebilirsiniz. Anne dolmasının lezzetini arayanlara tavsiye ederim. İç harcında damak tadınıza göre baharat eklemeleri yapabilirsiniz. Biber dolmasını yapımı zor, klasik bir anne yemeği zannediyorsanız bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın